Sevilen program gelinin mutfakta, haftaya bomba gibi başlarken, yeni gelin kim olacak, bu hafta altınları kim alacak merak konusu. 25 Haziran pazartesi günü kim birinci olur ve hangi yemek yapılır analizine geçmeden önce, 22 Haziran cuma günü kim altınları kazandı hatırlayalım. Hatice ve Özlem 57 puan alarak, birinci oldular ve altınlar paylaşıldı. 47 puan alan Elif ise sonuncu oldu. Yarışmadan elendi, Başak ise 56 puan. Oldu. 25 Haziran Pazartesi yeni bölümü yayınlandı. İşte detaylar. Özlem elinde sirkeli bez ile başakın masasına giriyor. Başağın masasını sirkeli su ile silmek istediğini söylüyor haftada negatif enerji almak istemediğini ve kendisinden uzaklaşmasını istediğini söylüyor. Daha sonra Başak kendisi hakkında yapılan kötü yemek yapıyor eleştirilerine sert cevap veriyor. Eğer ben kötü yapmış olsaydım 15 tane diyetik kazanamazdım diyor. Özlem Başak için lakaf bulduğunu söylüyor. Ona Başak başak demeye başlıyor. Daha sonra kaynanalar arasında da tartışma yaşandı. Özlem'in kaynanası Hatice'yi ekrana oynamakla, şov yapmakla suçladı. Başak Hatice'yi, sen kendini az solist mi sanıyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun diyerek kızdırıyor. Hüsniye Hanım yeni gelen kaynana yerleştiriyor. Boş konuşan insanları hiç sevmem diyor. Yemeklerin puanlamasında Hüsniye Hanım, Anika Hanım'ın taktik yaptığını söylerken, Anika Hanım'ın en kötü tabağı beş vermesini, Asıl sebebi Başak ile Hanife Hanım'ın Anşık en kötü yemeğe 5 puan vererek Kendi gelinimi bulduğu söylüyor. Anika Hanım isyan ederek, yazıklar olsun Hüsniye Hanım dedi. Bana hep yükleniyorsunuz derken, asıl kendi gelinin tabağını bulmak isteyen biri. Özlem ve kaynanası olduğunu belirtiyor. Özlem'in kaynanası da kendini savunuyor. Ben Adaletli en güzel yemeğe 5 puan veriyorum diyor. Hatice en sonda Özlem'in Başak için taktığı batak tabağın çok doğru olduğunu, Özlem'e bu konuda katıldığını belirtiyor. Haftanın ilk yemeği, sulu yemek olabilir. Günün birincisi ise, Özlem ya da Hatice olacaktır. Çünkü bu ikilinin performansı çok iyi seviyede. Başak ise geçen hafta 3 kez sonuncu olarak, seyircileri korkutmuştu. Elenme ihtimali vardı. Yeni gelin ve kaynana da bu haftadaki, performansları merak konusu. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.